Bu örnekte onluk sayı sisteminde verilmiş bir sayıyı onaltılık sayı sistemine çevireceğim. Elimizdeki sayı 2000 olsun. Bu 2000'in onluk sayı sistemindeki yazılışı. Şimdi de 2000'i onaltılık sayı sistemine çevirmemiz gerekiyor. Her zamanki gibi videoyu durdurmanızı ve bu soruyu nasıl çözebileceğinizi biraz düşünmenizi istiyorum. Bu soruyu çözerken bilmeniz gereken, daha doğrusu yapmanız gereken şey 2000'i 16'nın kuvvetlerinin çarpımı olarak ifade etmek. Soruyu çözerken kolaylık sağlaması için buraya 16'nın kuvvetlerini yazacağım. 16 üzeri 0, 1 eder. 16 üzeri 1, 16. 16 üzeri 2, 256. 16 üzeri 3 ise 4096. 16'nın üçüncü kuvvetiyle 2000'i geçmiş olduk. O halde, burada duruyorum. Şimdi, 16'nın 2000'e eşit ya da 2000'den küçük en büyük kuvveti nedir? 256, öyle değil mi? Peki, 2000'de kaç tane 256 var? Bu, aklımdan yapamayacağım bir bölme işlemi. Hesap makinemizi kullanalım. 2000 eksi, <gülüyor> özür dilerim, tabii ki bölü. Evet, bölü, 256. Sonuç 7 8.125. Yani 2000'de 256 tam olarak 7 kere var. Bu durumda bir de kalan olması gerekiyor. Gelin onu da hesaplayalım. 2000 eksi 7 çarpı 256 işleminin sonucu 208 eder. Kalan 208'miş. Şimdi bunu yazalım. 2000 eşittir. 7 çarpı 256 artı 208. Şimdi de 208'i 16'nın kuvvetlerini kullanarak yazmayı deneyeceğim. 16'nın 208'e eşit ya da 208'den küçük en büyük kuvveti 16'dır. Hesap makinesini bir kere daha çıkarmam gerekiyor. 208 bölü 16 tam tamına 13 eder. O halde 208'i 13 kere 16 olarak yazabilirim. Böylece 2.000'i 16'nın kuvvetlerinin çarpımı olarak yazmış olduk ve şimdi 16'lık sisteme geçmeye hazırız. Bu birler basamağı, bu 16'lar basamağı, bu da 256'lar basamağı olsun. Elimizde kaç tane 256 olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? 7 tane. O halde 256'lar basamağı 7 olacak. 1'ler basamağı ise boş kalacak çünkü elimizde 1 yok. Peki ya 16'lar basamağı? Elimizde 13 tane 16 var. Bunu 16'lık sayı sisteminde nasıl ifade ederiz? 0'dan 9'a kadar olan sayıları kullanabileceğimizi biliyoruz. 9'dan sonra ise A 10'a, B 11'e, C 12'ye, D 13'e, E, e 14'e eşit. Biz bunların arasından D ile ilgileniyoruz çünkü elimizde 13 tane 16 var. O halde 16'lar basamağı D olacak. Yani onluk sayı sisteminde 2000 olarak gösterilen sayı 16'lık sayı sisteminde 7D0'a eşit. İlginç bir alıştırma oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir.